İskemleler ayakta uyuyor. Masa da öyle. Serilmiş yatıyor sürtüşlük kilim Yumuş nakışlarını. Ayna uyuyor. Pencerelerin sımsıkı kapalı gözleri. Uyuyor sarkıtmış boşluğa bacaklarını balkon Karşı damda bacalar uyuyor Kaldırımda akasyalar da öyle Bulup uyuyor göğsünde yıldızıyla Evin içinde dışında uykuda aydınlık Uyandım gülüm İskemleler uyandı Köşeden köşeye koşuştular Masada öyle Doğrulup oturdu kilim Nakışları açıldı katmer katmer Ayna seher vakti gölü gibi uyandı Açtı kocaman mavi gözlerini pencereler Uyandı balkon, toparladı bacaklarını boşluktan. Tüttü karşı damda bacalar, kaldırımlar, akasyalar ötüştü. Bulut uyandı, attı göğsündeki yıldızı odamıza. Evin içinde dışında uyandı aydınlık. Dollu saçlarına senin Dolanlı çıplak beline, ak ayaklarına senin